Merhabalar arkadaşlar ben İlkem burası benim İlkem Jumbo Tobi de yerde kendini kaşıyor arkadaşlar TikTok bize erişim engeli verdi Jumbo TikTok dedi ki giremezsiniz video paylaşamazsınız Bugün de Jumbo'nun videolarını paylaşacaktım Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun başlığından da anlayacağınız gibi TikTok'ta neden erişim engeli yediğimizi anlatacağım arkadaşlar Jumbo'yu gönderdin kendin mi geldin gerçekten Evet Evet arkadaşlar video başladı şimdi size anlatıyorum Videoya geçiyoruz TikTok ne yaptın? TikTok bize neden erişim engeli verdi? Şu çocukların hakkı. Evet arkadaşlar, neden erişim engeli yedik? Hemen videosunu izletiyorum arkadaşlar size. İki video var arkadaşlar erişim engeli yememe sebebim olan. İlk önce ilk videoyu izliyoruz. Bu TikTok'ta bir tane delikanlı varsa ha bu videoya duet atsın hadi. Tübe ne yapıyorsun oğlum? İtli it, it olma gel böyle gel gel paşam gel. Evet, ilk videoyu izledik arkadaşlar. Birisi çıkıyor, benim keşfetimde dedi ki Bir tane delikanlı varsa Gelsin bu videoya, düet atsın. Diyet atmadım ben de, ekleme yaptım. Sonra TikTok dedi ki Topluluk kurallarının ihlali. O yüzden de videomu kaldırmış arkadaşlar. Ben buna itiraz etmiştim ama geri kaldırdı. Zaten ben de böyle bir videoyla uğraşmak istemiyordum. Hatta bu videoyla ilgili bir yoruma da cevap vermiştim. O yorumu da ben kendim kaldırdım sonrasında. Video olmadığı için yorumun olmasında çok mantıklı olduğunu düşünmedim. Şimdi benim için önemli olan ikinci video arkadaşlar. İkinci videoyu izliyoruz. Birincisi Dilar oraya eğlenmeye gitmedi. Covid aşısı olmaya gitti ve arasında 21 gün var. 21 gün için Türkiye'ye dönse 10 bin lira bilet parası vermeye yetmedi. Değmezdi. İkincisi, babasını bir yıldır görmüyordu, babasını çok özlemişti ve o 21 günü babasıyla geçirip özlem gidermeye gitti. Üçüncüsü, ben sap gibi kalmadım. Benim zaten burada bir ailem ve çevrem var. Her zaman görüşebileceğim insanlar var ama sevdiğin kişiden ayrılınca üzülüyorsun sadece. Buna sap gibi demene gerek yoktu bence. Dördüncüsü, sen bu yorumu yazarken eğlenmişsin ama ben okurken eğlenmedim. Umarım böyle yorumları kimseye yapmazsın, kimse de sana böyle yorumlar yapmaz. İnsanların mutsuz olduğu anlardan böyle yorumlar çıkarmına gerek yok bence çünkü ben zaten yeterince mutsuzum Dilar'ın olmadığı kısım için. Bir de böyle yorumları okuyunca daha da böyle düşürüyorsun beni ama daha da ayakta kalmaya çalışacağız. Teşekkürler. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, video buydu. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Dilara gideli yaklaşık 8 ya da 9 gün oldu arkadaşlar ve 9 gündür ben hayatıma bir şekilde devam edebiliyorum. Video çekiyorum, video üretiyorum. İşte ailemle görüşüyorum, kendi işlerimi, güçlerimi hallediyorum vesaire vesaire vesaire. Kendi sorumluluklarımı yerine getiriyorum. Bir şekilde devam ediyor hayat. Ama günlük olarak FaceTime olarak da Dilara ile görüşüyorum zaten. Ama videoya konu olan yorum şuydu arkadaşlar. Dilara gitti orada eğleniyor. Sen de burada sap gibi kaldın. Niye sap gibi kalacaksan bana sap gibi kaldın demişti arkadaşlar. Ben de buna cevap verdim ve o kadar naif bir cevap verdim ki. Verdiğim cevap şöyle. 1. Dilara Covid aşısı olmaya gitti, eğlenmeye gitmedi. 2. 1 yıldır babasını görmüyordu, özlemişti, babasını görmeye gitti. Üçüncüsü Ben sap gibi kalmadım arkadaşlar. Dördüncüsü de e, Sen bu yorum yaparken eğlendin ama ben eğlenmedim. Böyle yorumlar yapman iyi bir şey değil. Teşekkür ederim, kendine iyi bak. Zaten videoyu izlediniz, tekrar anlatmayacağım arkadaşlar. Şöyle bir şey, bu videoda eğer birine karşı sözlü taciz varsa ben kabul ediyorum ya da zorbalık kullandıysam kabul ediyorum hatta yorumları bir miktar bakabilmiştim bazı yorumlara cevap vermiştim bazı yorumları da like'lamıştım hani yapılan yorumları da beğenmiştim yani şöyleydi arkadaşlar birisi demişti ki ben psikoloğum ben bile böyle yorumları kaldıramam bu kadar sakin kalamam sen ne kadar sakin kalmışsın birincisi ben içerik üreticisiyim arkadaşlar bu yorumu yapan kişiye çok teşekkür ederim bu arada iki varsın ama ben içerik üreticisiyim insanlar neler yazıyor bana mesajlarda yoluyla ne küfürler geliyor ki daha Tiktok'ta paylaşıp yine erişim engelli var Ama bu kez durum böyle değil bu, bu videoda da zaten bunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar Ben hiçbir şey yapmadan Sadece bana kötü konuşan Ya da beni sap yerine koyan birine Cevap verdiğim için erişim engelli yedim Ve bu durum benim canımı çok sıkıyor Tiktok bana bir cevap ver Bana bir cevap ver Arkadaşlar izlediğiniz videolardan birinde hay hadi ilkinde köpekle başlıyor olmam İtle it olma demem Video kalktıktan sonra da zaten böyle bir video çekip açıklaya, Açıklama yapmamam Zaten videoya karşı hani olabilir diye düşündüğümle alakalıydı ama bu video yani ikinci videoda hiç böyle bir açıklama yoktu. Söyleyeyim. hadi şeye geçelim şu an. Hesap vereceksiniz. Hepinizi anlatacağım. Süsle TikTok. <gülüyor> Devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Ben erişim engeli yediğimi nasıl öğrendim? Önce onu anlatacağım. Sabah 8'de uyandım, gayri ihtiyari, dili aranında gece 12'si, Meksika'yla aramızdaki 8 saat fark var arkadaşlar, onlar da saatlerini almamışlar, Amerika ile 7, Meksika ile 8, böyle bir bilgi de vereyim size. Uyandım, dedim ki şu bildirimlere bir bakayım, gündeme bir bakayım, ne var, ne yok, işte yaptığım işlerin geri dönüşleri nasıl olmuş, insanlar neler söylemiş falan. Tak, bir uyandım, TikTok videomu kaldırmış. Ya üzüldüm, sonra girdiğimi itiraz ettim, sonra... Hani devamında da aynı içerisinde iki kez olmasından dolayı bir gün boyunca erişim engeli aldığımı öğrendim. Bu durumu en daha da çok üzüldüm. Neden? Çünkü biz burada 240 yani biz orada 244 bin kişiyiz arkadaşlar ve siz bu videoyu buradan izliyorsanız çoğunuz oradan geldi. Bunun farkındayım. E, 244 bin kişi takipçim var ve ben günlük olarak içerik üretiyorum arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki benim oraya içerik üretmeye devam ediyor olmam gerekiyor ve bu videonun kaldırılma maksadı ne olabilir? Çok merak ediyorum ve sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Lütfen yorum da yazın. Şimdi şöyle bir yol izledim. İlk başta videonun üzerinden gidip itirazımda bulundum ve geri dönüş henüz almadım. Onun dışında gidip e, rapor et kısmı var TikTok'ta. Bunu yaptım. Oradan da henüz geri dönüş almadım. Dilara henüz uyumadığı için Meksika'da ona durumu anlattım. O bana bu kadarlık, şu kadarlık falan böyle bir mail hazırladı. İngilizce bir mail hazırladı. Benim İngilizce seviyemin yeterli olmayacağı kadar iyi bir mail hazırladı. Ve bulabildiğim bütün TikTok mail adreslerine bu maili attım. Henüz hala bir geri dönüş yok. Muhtemelen bugün TikTok'a video yayınlayamayacağım. Ama hiçbir şey söylemeden, zorbalık etmeden, taciz etmeden, küfür etmeden bu duruma maruz kaldığım için gerçekten çok üzgünüm. Bu durumu da bilmenizi istiyorum. Hani çünkü bana abi video niye yayınlamıyorsun dedi, dediğiniz zamanlar da oldu biliyorum bu durumu. Bu durumu bilmenizi istediğim için de böyle bir video çektim. Şimdi önce hangi mail adreslerine mail attığımı söyleyeceğim. Bu durum başınıza gelirse siz de bu mail adreslerine mail atabilirsiniz. Eğer benim söylediğim mailler adresinde benim attığım mailleri yanlış yere attığımı düşünüyorsanız da atmam, atmam gereken yerleri de siz belirtin. Ben oraya da mail atarım. Hiç sorun değil. Önce mailleri söyleyeceğim arkadaşlar. Birinci mail feedback. Feedback. Bunu açıklamaya da yazarım. Feedback at tiktok.com'a maili attım. Sonra info at tiktok.com'a diğer mail'e attım. Dediğim gibi diğer epin üzerinden ulaşabileceğim bütün noktaları da ulaştım. Ee, itirazımı yaptım ve cevap bekliyorum. TikTok'un son videomdan dolayı bana neden ceza verdiğini gerçekten anlamam mümkün değil. Buna istinadenle bir gün erişim engeli almam gerçekten mantıklı değil. TikTok'u biliyorsunuz arkadaşlar. Keşfette işte küfür edenler, soyunanlar, boyun kıranlar, şunlar bunlar mesela köpeklere vuranlar, yani hayvanlara zarar verenler. Keşfete binlerce like alırken ben hiçbir şey yapmadığım halde durup dururken bir sabah uyandım. TikTok beni erişime engelledi. Yani çok saçma geliyor bana. Bu durumdan da gerçekten haberdar olmanızı istedim. Bu videoyu izliyorsanız da kanala abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Kanala abone olabilirsiniz. Instagram'dan takip edebilirsiniz ki böyle durumlarda birbirimize karşı iletişimimiz kopmasın diye. Çünkü ben içerik üretmeye devam etmek istiyorum ki bugün YouTube'a bu içeriği üretiyorum. Yani hani bununla ilgili bilgilendirici bir video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ama onun dışında TikTok tarzında çektiğim videoları da çekmek istiyorum. Instagram'daki Reels özelliğini de kullanmak isterim teknik olarak. Ama e, oradaki takipçi sayım TikTok kadar fazla olmadığı için Bugünü böyle birazcık demoralize geçireceğim Bu durumdan da haberdar olmanızı istedim O yüzden de bu videoyu çektim arkadaşlar İzlediğiniz videolar hakkında benim yanlış olduğumu düşündüğünüz bir kısım varsa lütfen bana bildirin Benim izlediğim yolları gösterdim Zaten yaptığım itiraz şekillerini gösterdim Eğer farklı şekilde itiraz etmem gerektiğini düşünüyorsanız ya da bilgiye sahipseniz bunu yorumlarda belirtin bileyim. Ben iyi ya da kötü her gün video çekiyorum arkadaşlar İyi ya da kötü dedim iyi ya da çok ya da az video çekiyorum arkadaşlar ve bir şekilde size ulaşıyorum Sizde köpeklerimizi bizi hayatımızı yaptıklarımızı ettiklerimizi işte oynadığımız oyunları seviyorsunuz Bunun da farkındayım O yüzden bu durumdan sizin de haberdar olmanızı istedim Ve böyle bir video çektim Durumlarla ilgili bir değişiklik olursa bu durumla ilgili de bilgilendireceğim sizi arkadaşlar yani Mail yoluyla bana bir yeri dönüş sağlanırsa TikTok herhangi bir itirazıma cevap verirse de nasıl ilerlediğini de anlatacağım Umarım hiçbirinizin başına gelmez Sizden tek isteğim TikTok'ta beni takip eden takipçilerim Öncelikle buradan takip etsiniz onun dışında da videoları görürseniz, benim videolarıma denk gelirseniz falan, bol bol yorum falan yaparsanız da o şekilde de erişim engellerini kaldırabiliriz. O kısmı da göstereyim size arkadaşlar. Ya söylüyorum video için söylüyorum, nereden biliyorsun falan olmasın sonra. Evet, erişim engeli olayımı da göstereceğim şimdi size. TikTok'tan sistem güncellemesi, topluluk kural ihlali, evet. Şöyle ekranı dokunmazsam göremeyeceksiniz galiba. Yine de göremiyorsunuz. Işık şey var çünkü, ondan. Evet arkadaşlar 2 tane ihlal var o yüzden de erişimim engellenmiş. Dediğim gibi ben bu durumdan çok üzüldüm ama sizi bilgilendirmek istedim o yüzden böyle bir video çektim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın burada daha uzun içerikler üretebiliriz. İstediğiniz bir içerik türü varsa da bunu da yorumlarda belirtin. Sizin istekleriniz doğrultusunda videolar çekmeye çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar TikTok sana. Şurayı tekrar çekeyim şöyle. Hatta birazcık da eğeyim bunu ayağını. Süslü TikTok bana hesap vereceksin hesap hesap <gülüyor> Aşağı kalın arkadaşlar